Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hem kıymetli, tokatlı, Erbağalı hemşerilerimiz, hem değerli Erbağ Dernekler Federasyonu Başkanı ve Yönetimi hem de tabii kıymetli milletvekili adaylarımız ve yine yeniden Refah Partimizin burada katılım sağlayan teşkilat mensuplarına ve tabii ki basın mensuplarımıza da en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun inşallah. <gülüyor> tabii yoğun bir seçim dönemi içerisinde Hemşehri derneklerinin, federasyonlarının programlarına katılıyoruz ve bu akşamda Tokatlılarla, Erbağlılarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık yaşıyoruz. İnşallah bu buluşmamız hem Tokatlılar için, Erbağlılar için, hem ülkemiz milletimiz için hem de yeniden Refah Partimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Biraz evvel ifade edildiği gibi bendeniz aynı zamanda İstanbul'da ikinci bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyorum. Ve tabii ki 87 seçim bölgesinde Türkiye genelinde bütün seçim bölgelerinde de yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında giriyoruz. Bunun gerekçelerini defaatle ifade ettim, karşı bloktaki yapılanmanın durumu, söylemleri, partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler, hedefler, bizim bu yedili masanın karşısında durmamız gerektiğini ortaya koydu. Ve bu sebeple de seçimler öncesinde stratejik bir karar alarak, önemli bir karar alarak, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararımızı aldık. İnşallah biraz evvel il başkanımızın da ifade ettiği gibi hem İstanbul'umuzda hem de tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Milletvekilliği seçimlerinde ise yeniden Refah Partimizin seçimleri kazanması için büyük bir gayretle teşkilatlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah muvaffak oluruz inşallah 14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim akşamını inşallah hep birlikte yaşarız. Tabii biz bu seçimlerde Milli Görüş Meclise sloganıyla yola çıktık. 21 sene aradan sonra Milli Görüş yeniden mecliste olmalıdır. Milli Görüş neden mecliste olmalıdır? Bununla ilgili olarak Tabii ki milli görüş tarihine bakmamız lazım. Kısaca birkaç örnekle bunu izah etmek isterim. Bir defa milli görüş lideri merhum Erbakan hocamız, Allah gani gani rahmet etsin. Bugün... Erbakan, Erbakan, Erbakan, de, Erbakan, de, Bugün Türkiye'nin dört bir yanına gittiğinizde... Milletimizin dua ettiğini ve hayırla yad ettiğini, özlemle andığını açık bir şekilde görüyorsunuz. Bir defa Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, memurlar, emekliler önümüzü kesiyorlar ve hay Allah Erbakan hocadan razı olsun, hay Allah milli görüşten razı olsun. Neden? Diyorlar ki onun başbakanlığı döneminde aldığımız maaş zammını başka hiçbir dönemde almadık. Evet doğru. %320 Bağkur emeklisinin maaşlarına yapılan zam Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde %320 maaş zammı demek 100 lira olan maaşın bir sonraki ay 420 liraya çıkması demek. Böyle bir şey sadece Türkiye'de değil dünyada başka bir ülkede görülmemiş bir olay. Yani 11 ayın içerisinde dar gelirlinin alım gücünün refah seviyesinin bu düzeyde bu seviyede arttırılması Başka bir ülkede de rastlanmış bir olay değil. Memura yüzde işçiye yüzde 100 ve Bağkur emeklisine yüzde 320 maaş zammı. Ordu'ya gidiyoruz, fındıkla uğraşan, fındık üreten çiftçiler diyorlar ki Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Neden? Fındığın taban fiyatına Erbakan Hoca dönemindeki zammı başka hiçbir dönemde görmedik, fındık. Yüzde 250 artış sağlandı fındığın taban fiyatında Erbakan hocanın zamanının. Çay üreticisi aynı şekilde, tarım ürünlerini üreten çiftçimiz köylümüz aynı şekilde dua ediyor. Muş'a gidiyorum, orada Erbakan hocayı duyunca dua ediyor vatandaş. Neden diyor ki Erbakan hoca burada şeker fabrikasını kurdu. O şeker fabrikası sayesinde babam, amcam ben ekmek yedik. Erbakan Hoca buna vesile oldu. Aksaray'a gidiyoruz. Aksaray'da Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Neden? E burada kamyon fabrikasını Erbakan Hoca kurdu. Erganiye, Diyarbakır'a gidiyoruz. Burada çimento fabrikasını Erbakan Hoca kurdu. Türkiye'nin neresine giderseniz istihdama yönelik, üretime yönelik, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa, bunda milli görüşün Erbakan Hoca'mızın imzası var. Bir esnaf ziyaretimizde, Doğu illerinden bir tanesinde bir esnafımız dedi ki, bu ülkede dönen her bir dişlide Erbakan Hoca'nın payı var, Erbakan Hoca'nın emeği var dedi. Adeta ata sözü gibi bir söz. Aselsan'ın kurulması tırnak içerisinde, ...gerici diye nitelendirdikleri Erbakan hocamızın ta 76 yılında, 77 yılında yaptığı bir hizmet. Aselsan, milli savunma sanayi gelişsin. Savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulalım. Aynı zamanda elektronik sanayi gelişsin. Teknoloji katma değerli üretim alanında Türkiye gelişsin diye Aselsan'ı kuruyor. Ve onun devamı olan Havelsan, Roketsan... Ve en son bugün Türkiye'nin milli savunma sanayinde geldiği yüzde seksenlik yerlilik, millilik oranı. Ta o zamanlar Erbakan hocamızın attığı temellerle bu noktaya gelindi. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii o işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye verilen kaynak nereden geldi? Borç alarak değil, devletin malını satarak değil, Kamu kuruluşlarını satıp yok ederek değil, borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde Erbakan hocamız o hükümet döneminde altı ayda 35 milyar dolar kaynak üretti. Zarar eden kamu kuruluşlarını kara geçirdi. Bunlar nasıl zarar ediyor? Satalım, kurtulalım demedi. Onları yönetimini islah etti, kara geçirdi, israfı önledi, kara geçirdi. Denk bütçeyle havuz sistemiyle faize giden milyarlarca doları kurtardı bu milletin hakkını ve o elde ettiği 35 milyar dolarlık kaynakla da işte biraz önce söylediğimiz millete o kaynağı aktardı işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye ve onların cebinde para olduğu zaman onlar da esnafa gitti, çarşıya, pazara gitti, AVM'ye gitti ve bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. O bolluk bereket dönemini halen daha insanımız hatırlıyor, anıyor. Erbakan hocamıza dua edin. Bizim Ankara'da oturduğumuz semtteki taksi durağına gidiyoruz. Taksiciler diyorlar ki ya Erbakan hocanın döneminde bizim bile işlerimiz açıldı. Neden? E herkes en kısa mesafeye bile taksiyle gidip gelmeye başladı. Niye? E çünkü milletin cebine para girdi de onun için. Yine kuaför, berber bizim semtimizde. Diyor ki Erbakan Hoca'nın başbakanlığında bizim işlerimiz de açıldı. Neden? E herkes sakal tıraşına bile berbere kuaföre gelmeye başladı. E niye? Milyonlarca insanın cebine para girdi. Erbakan Hoca'mız fakir fukaraya yardım edelim, sadaka dağıtalım demek yerine o fakir fukarayı, dar gelirliyi o muhtaç halden kurtaralım. Onların alım gücünü refah seviyesini arttıralım diye bu adımları attı. Tabii sadece bunlar da değil, dünyanın neresine giderseniz Erbakan hocamıza dua ediyor. İşte Kıbrıs'ta Erbakan hocaya dua ediyorlar. Neden? 74 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini başbakan vekili olarak rahmetli Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Paşa'ya Erbakan hocamız vermişti. Ve o günden bugüne 49 seneden beri Kıbrıs'ta bir tane Müslüman Türk'ün burnu bile kanamıyor elhamdülillah. Bağımsız bir devletimiz var. Diyorlar ki eğer o Kıbrıs harekatı yapılmasaydı bugün adada bir tane Müslüman Türk kalmamış olacaktı. Bosna'da Erbakan hocamıza dua ediliyor, milli görüşe dua ediliyor. Bosna savaşında Sırpların zulmü sırasında maddi manevi destekleri olmasaydı milli görüşün Erbakan hocamızın Bosna-Ersek'te bir tane Müslüman kalmayacaktı diye ifade ediyorlar. Çeçenistan'dakiler aynı şekilde Ruslarla biz mücadele ederken en büyük desteği Erbakan hocamızdan gördük diye dua ediyorlar. Bütün bunlar nedir? Milletin ve ümmetin derdiyle dertlenen bir görüştür milli görüş. Önce millet diyen bir görüştü Önce millet diyen alın terinin emeğin karşılığını ve ...veren ve bunun değerini, kıymetini bilen bir görüştür, milli görüş. İşte Erbakan hocamızın o çay fiyatına yapacağı artış sırasında... ...kabinedeki bakanlarımızdan bir tanesi diyor ki... ...hocam bu kadar da biraz fazla olacak, bunu vermekte zorlanırız. Bu kadar zam yapmasak çay fiyatına, artış yapmasak deyince... ...Erbakan hocamız diyor ki, sen hiç hayatında çay topladın mı diyor onu. Bu ne demek... Alın terine emeğe verilen değer demek. 70-80 derece eğimli arazide akşama kadar güneşin altında iki büklüm çay toplayacaksın. Gideceksin, üç kuruş bir para alacaksın. O insanın alın terine kıymet veriyor, emeğine kıymet veriyor. Ve önce millet anlayışıyla hareket ediyor. Faizden, rantiyeden, israftan, dış güçlerden kurtardığı milyarlarca doları... Önce millet anlayışıyla millete aktarmış ve refah seviyesini bu şekilde arttırmış. 76-77'de 200'den fazla sanayi tesisinin temelini atmış. İşte Aselsan bunlardan sadece bir tanesi. Biraz önce söylediğim şeker fabrikaları bunlardan sadece bir tanesi. Gençler işsiz kalmasın. Doğup büyüdüğü toprakta alnının teriyle yaşamını sürdürebileceği bir işi olsun, kimseye muhtaç olmadan alnının teriyle rızkını temin edebilsin. Bugün olduğu gibi gençlerimiz işsiz olmasın, üniversite diplomalı gençlerimiz işsiz kalmasın. Ta 76-77'de bu sanayi tesislerinin temelini attı, bütün engellere rağmen 70 tanesi hizmete sokuldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesidir. 76 77 yılında yapıldı. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bir önemli hususu daha ifade etmek isterim. Hep diyoruz ki milli görüş kadroları, milletvekilleri, belediye başkanları, milli görüşçüler makam ve rakam için çalışmazlar. ihale ve koltuk için çalışmazlar. Allah rızası için ve millet için çalışırlar. Bu son derece önemli bir husus. Bunun örneği nerede? Yine milli görüş tarihinde var. İşte Rize'nin Kendirli ilçesindeki Refah Partisi'nin 94 yılındaki belediye başkanının yaşadığı olay. Şu anda Samsun'da kendisi emekli. Bizzat Ankara'ya geldi, kendisi bunu bize anlattı. Dedi ki, 94'te Refah Partisi'nden Rize'de kendili belediye başkanı oldum. Evet. Sonra bir baktım ki, çalışanların, belediye çalışanlarının maaşını ödeyemiyorum. Kendili küçük bir belediye, imkanlarımız kısıtlı. Merkezi hükümette başka partiden olduğu için bize ödenek, kaynak aktarmıyor. Geceleri mideme ağrı giriyor, uykularım kaçıyor. Bu maaşları nasıl vereceğim? Hem çalışanlar mağdur olacak... Hem de adil düzen, adil düzen dediniz, geldiniz bir belediyede on tane çalışanın maaşını veremediniz diyecekler. Düşündüm, taşındım, en son ne yaptım, ne yapmış? Gittim diyor, İskenderun tarafında babadan, dededen kalma arazilerimiz vardı. Bu arazilerin satışını gerçekleştirdim ve bu arazilerin satışından aldığım parayla Geldim, Kendirli Belediyesi'nin çalışanlarının maaşını kendi cebimden ödedim, diyor. Şimdi bu yaşanmış bir olay. Yani bırakın belediyeden, kamudan kendi cebine bir şey aktarmaya kalkmayı, kendi cebinden belediyeye, millete, devlete hizmet olsun diye kendi cebinden para harcıyor. İşte bu anlayış milli görüş anlayışıdır. Biraz önce söylediğim, ...makam ve rakam için değil, Allah rızası için yapılan siyasetin bir örneğidir. Allah onlardan razı olsun. Bugün biz bu manevi mirasın üzerinde yürüyoruz. Onlar sayesinde alnımız açık, başımız dik bir şekilde bu milletin karşısına çıkıp oy istiyoruz. Yine bir örnek daha vereceğim. Diyarbakır Bakır Kayapınar Belediye Başkanımız. 94'te belediye başkanı oldu... Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kayapınar, 300-400 bin nüfusu olan büyük bir ilçe. Yeni gelişen bir ilçe, imar rantının yüksek olduğu bir bölge. İyi peki, 5 sene burada bu abimiz belediye başkanlığı yaptı. 99'da seçimleri kaybettik, belediye başkanlığından ayrıldı. Buraya kadar her şey normal. Peki sonra, belediye başkanlığından ayrıldıktan 2 gün, 3 gün sonra bir de baktılar ki... Kaldığı yerden, bıraktığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Kaya Pınar Belediye Başkanımız. Yani belediye başkanı olmadan önce geçimini seyyar satıcılık yaparak idame ettiren bir abimiz, belediye başkanı oluyor. Beş sene belediye başkanlığı yaptıktan sonra gene seyyar satıcılığa devam ediyor. E bu ne demek? Beş sene boyunca, Belediye başkanlığında bu milletin, devletin, belediyenin, dulun, yetimin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş demek. Allah binlerce kez razı olsun. O nedenle milli görüş demek, kul hakkı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Rüşvet alan da veren de melundur anlayışına sahip olmak demektir. Biraz önce de söylediğim gibi siyaseti belediye başkanlığını, milletvekilliğini, bakanlığı, başbakanlığı Allah rızası için ve millete hizmet için yapmak demektir. Çünkü milli görüş, insanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır. Şiarıyla hareket eden bir görüştür. Bütün bunları niye anlattım? Geçmiş olayları hatırlayalım diye değil, asıl olarak yeniden Refah Parti'mizin temsil ettiği aynı çizgide yürüdüğü o milli görüş ruhunun, milli görüş anlayışının ne mana ifade ettiğini anlatmak bakımından bütün bunları anlattı. Milli görüşün mecliste olması, bu anlayışın, bu ruhun, bu zihniyetin mecliste olması doğrudan doğruya bu milletin hayrına olan bir olaydır. O nedenle bu aynı hizmet aşkını, aynı ruhu, aynı hassasiyeti yeniden mecliste görmek ve mecliste inşallah güzel bir performans sergileyerek bu milletin derdine derman olunmasına vesile olmak, bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmak. Asıl derdimiz bu. İnşallah bu nasip olacaktır, böyle inanıyoruz. Ve biz meclis dışında yeniden Refah Partisi olarak çok büyük hayırlara vesile oldu. Nedir onlar? İşte EYT mağdurlarının kısmen de olsa mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük mücadele verdik ve bunun etkisi görüldü. Bunun yanında Ayasofya'nın yeniden cami olması konusunda. Büyük bir mücadele verdik. Pandemi sürecinde küreselcilerin oyunlarına karşı dik duruş sergiledik. ...ne olduğu belli olmayan aşılardan... ...çocuklarımızın, yeni nesillerimizin... ...hamile hanımlarımızın... ...korunması için çok ciddi bir mücadele verdik... ...ve çok büyük fayda... ...sağladık milletimize... ...bugün bu aşıların... ...Almanya'da açılan tazminat davalarından... ...aşı firmaları çok ciddi tazminatlar... ...ödemeye mahkum ediliyor... ...çünkü çok ciddi yan etkileri... ...Almanya'da insanları etkiledi... ...Alman basınında bunu görmeniz mümkün... ...ve... Aşı olanların açtığı tazminat davalarından dolayı aşıları üreten firmalar bu aşı olanlara tazminat ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Yine bunun gibi bir başka örnek LGBT konusunda bir duyarlılık oluşması noktasında yeniden Refah Parti'mizin meclis dışındaki mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Bunlarla beraber biz daha seçime dahi girmeden, iktidara gelmeden... Aynen Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı kaynak paketlerinin benzerini bir kitap olarak ortaya koydu. Bir yılda borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolarlık kaynak nasıl bulunacak bunu partimizin ARGE başkanlığı bilimsel bir çalışma olarak ortaya koydu. Yine Erbakan hocamızın 76-77'de yaptığı ağır sanayi hamlesinin bir benzeri. Sanayiye, teknolojiye, üretime, istihdama yönelik, ihracata yönelik 81 ilimize 681 refah projesi kitabımızı hazırladık. Daha seçimlere bile girmeden, iktidara gelmeden, meclise girmeden bu çalışmamızı ortaya koyduk. Neden? 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizimize iş imkanı olsun. Milyonlarca işsizimize iş imkanı, istihdam imkanı sağlansın. Bu üretime yönelik, sanayi, teknoloji üretimine yönelik tesisler sayesinde üretelim, ihracat yapalım ki dış ticaret açığımız azalsın, ülke olarak, millet olarak zenginleşelim, kalkınalım. Bu kitabımızı ortaya koyduk. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımız. Son derece kalın bir kitap, teferruatlı bir çalışma. Türkiye'de il il, bölge bölge sorunların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz. Şimdi eğer yeniden Refah Partisi inşallah mecliste olursa ki olacağına görülden inanıyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesi için mücadele edecek. Borçlanarak devletin kamunun mallarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için mecliste mücadele edecek. Ve bu milletin, ülkenin hayrına olan bu projelerin, bu kaynakların... ...hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak. Biz milli görüş olarak hayra vesile olmak, şerre de fren olmak için çalışan bir görüşüz. Bunu meclis dışında dahi pek çok konuda, pek çok olayda yerine getirdiğimiz gibi... ...inşallah mecliste olduğumuz zaman çok daha etkili, çok daha güçlü bir şekilde inşallah yerine getireceğiz. Bendeniz gönülden inanıyorum. Milletimiz 50 senelik milli görüş tarihinde merhum Erbakan hocamızın o efsane hizmetlerini, tadı damaklarımızda kalan hizmetlerini hem merkezi hükümette hem 89 ve 94'te milli görüş belediyeciliğinde yerel yönetimlerde de çok iyi yaşadılar, çok iyi biliyorlar. Ve inşallah yeniden o hizmetlerin hayata geçirilmesi yeniden bolluk ve berekete vesile olunması inşallah yeniden Refah Partimizin mecliste güçlü bir grupla temsil edilmesiyle inşallah gerçekleşecek. Bu nedenle elbette ki yedili masaya engel olmamız ve bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz ancak milletvekili seçimlerinde de 50 senelik referansları iş bitirme belgeleri, millete hizmet yolundaki altın madalyaları bulunan milli görüşün temsilcisi yeniden Refah Parti'mizi de meclise taşımamız gerekiyor. İnşallah Cenab-ı Allah 14 Mayıs seçimlerini ülkemiz için, milletimiz için, İslam alemi için en hayırlı sonuçlara vesile kılsın. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın ve yeniden Refah Parti'mizin en büyük muvaffakiyetiyle, zaferiyle bu seçimin tamamlanmasını inşallah nasip eylesin. Ve bizim de bu konuşmalarımızda ifade ettiğimiz hizmetleri inşallah mecliste gerçekleştirmemizi, fiilen hayata geçirmemizi nasip eylesin. Bu aziz milletin derdine derman olmayı, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmayı, İnşallah bizlere yeniden Refah Partimize nasip eylesin. Bir kez daha çok değerli federasyon başkanımıza, kıymetli dernek başkanlarımıza, çok değerli Tokatlılara, Erbağalılara, sizlere bu geç saate rağmen burada bizleri sabırla dinlediğiniz için, bizleri karşıladığınız için çok teşekkürler ediyorum. İnşallah toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve hayırlı vesilelerle tekrardan seçimden sonra da İnşallah sizlerle tekrar buluşmak nasip olur diyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.